Farkındalık kitabınız var hocam. Evet. Aslında biraz da programımızın sonuna gelirken bununla ilgili soru sormak istiyorum. Kitabınız birçok ile çevrilmek istedi. Kitabınızda neler anlattınız? Biraz kitabınızdan bahsedelim. Şimdi değerli seyirciler kitabımda Farkındalık ve Mutlu Olma Sanatı, Yaşam Sevincinin bunca 30 yıllık tecrübelerime dayanarak izah ettim. Formül ve reçeteler burada. Boşanma dahil, aşk, evlilik, ders çalışma yöntemleri, Karşılıksız sevgi olur mu, özgürlük ama nasıl olmalı, e, ruh ikimizimizi nasıl buluruz, Evet e, öğrenilmiş çaresizliğe çözümler, e, birçok e, kendimizi gerçekleştirme, aşkımızı ilişkimizi sürdürme, iş ve özel yaşamda mutlu olma. Yaşam sevincini sürdürme ve verimliliği arttırma tekniklerinin tamamını cömertçe bütün meslek sırlarımı e, gelemeyenler Hı -hı. için özellikle paylaştım. Ha diyeceksiniz terapi yerine geçer mi kitaplar geçmez ama okuma terapisi yerine geçer. Bir yol gösterici olur hocam en azından. E, tabii ki bir ışık olur. Düşünseniz de evet. karanlıktasınız bir ışık bir deniz feneri gibi olmaz mı insan için? Tabii ki, Tabii ki bir yol gösterici. Kaybolduk, navigasyonlar nasıl bize yol gösteriyor? İşte bu kitapta navigasyon özelliği gösteriyor. Hem kişisel gelişimde, hem psikolojik gelişimde, hem pedagojik, hem de sosyolojik olarak insana ve topluma derneklerden tutun, hem şericilikten tutun, hedeflerden tutun. Birçok 150 farklı alanla ilgili çok kıymetli bilgileri halkımıza ve dünya insanına inşallah İngilizce ve Rusça'ya çevrilmeye başlandı. Cömertçe sunuyoruz çünkü bizde potansiyel gani akıyor Allah'ın izniyle çünkü gülümsüyoruz milletler üstü, partiler üstü, gruplar, dernekler üstü memleketler üstü davranıp tüm dünyayı ve tüm kainatı kucaklıyoruz. Ee, gücüm yetse uzaylılara bile bu kitabı okutmak isterim. Okuyun uzay savaşları çıkmasın. <gülüyor> Bak biz dünyada birçok savaşlar yaptık. Birçok e, Mehmetçiklerimiz şehit oluyor. Biliyorsun ülkemizi bölüp parçalamaya çalışan güçler var. O yüzden psikolojimizi bir an önce toparlayıp e, birbiri başta kendimizde sonra e, eşimizde ailemizde çevremizde kenetlenmemiz gerekiyor. Hocam çok teşekkürler. Bugün yine çok kıymetli bilgiler verdiniz bizim için. Teşekkür ediyoruz. Tekrardan. Elbette ne demek. Helal hoş olsun. Her zaman canlı yayında, bant yayınında sosyal medyada her daim size cevap vermeye hazırım. Bana ulaşamadığınızda kitabıma ulaşın. Kitabımda o cevapları bulamazsanız yine canlı canlı benden cevapları alabilirsiniz. Teşekkürler hocam.